Kola isteyen var mı? Bir su alayım evladım. Ay zahmet olacak, ben bir su alayım. Tamam. Ben de bir kola alayım. Bana da bir kola koy canım be. Hadi abicim benim. Nereden sordum, sormasaydım keşke ya. Bana yer bırakmamışsınız be. Geldim, geldim. Hoşçakalın haberler? Teşekkür ederim. TRT belgesel başlayacak evladım Ya ne belgeseli dede ya Belgesel izleyelim Aç bakayım neler var Haber var şurada dur biraz Ay Nezakit Kafandakini çıkarsaydın bari Ay yok canım böyle iyi Mesafe biliyorsun Aa, Kapı çaldı galiba Aa, Yok Nezakit 4 yıldır bizim kapımız çalmaz Bir gelen sens Ben de duydum herhalde çaldı mı Dede senin kulağın duymuyor ki Çalmamıştır. Çalmamıştır ha. Çaldı galiba. Ayağımla masa çaktıysa çalmadı kezban yengeci. Masa ile ayam değdiyse olur mu hiç öyle ya? Nereden çıkartıyorsun böyle şeylerine zaten? Kapı mı çalmaz bizim evde. Park ile masa duyar gibi oldum. Taşla zar düşse kesin çalmıştır ben duydum. Gitar tıkırdadıysa. Abi sen iyice tırlattın kafayı be. Bilin bakması lazım ama. Destur demeden açmıyor. Çalmadı abi. Benim şurada bir tane ha, kılıcım olacaktı. Durun ben bakacağım. Ben bakacağım. Yettim. Dede ne yapıyorsun? Bıraksana şunu. dedi. Ol ol ol ol. Ya versene şunu. Ne yapıyorsun ya? Bıraksana abi gel baksana şunu abi. Karınca yürümüş. Abi sen ne yapıyorsun orada ya? Allah Allah! Nereye gittiniz lan? Neredesiniz? Işıkları kim söndürdü? Işıkları kim söndürdü? <gülüyor> Al ah, maskem. Maskem yok. Anne! Dedemi bulamıyorum. Anne! Dedemi bulamıyorum. Remzi oğlum neredesin Remzi? Oğlum abin yok. Abin yok. Allah kahretsin ya. Nerede bu? Ay ya şey. <gülüyor> kargom geldi kimse değilmiş kargommuş Ne çekiyorsun benim? Ne oldu ya? Dokundu mu dokundu mu sana söylesene ya niye konuştu söyle Vallahi dokunmadı Dokunmadı bana <gülüyor> Yok hayır <gülüyor> ha, Ay Ay öyle değil Hayır Nerede o? Ne ruh ruh ruh dedim şu çatıdır şu geber lan. Hayır o da mı? Oh. oh, oh. <gülüyor> oh.